Bana bir ses ver, Bana bir ses ver amandı kardeş, Kıyamet kopan zamandı kardeş, Yavru yaversiz kaldığım çöllerde, Hali Zeynep'in yamandı kardeş, Göz önünde başsız bedenin, Başın nerede, Başın nerede Hüseyin'im senin, Dinmedi feryadı Rugayyen'in. Hali askarin yamandı kardeş. Gözüm önünde kesilmiş başın. Dağladı sinemi yedi kardeşin. Gitmez gözümden. Gitmez gözümden kefensiz naşın. Hali Ekber'in yamandı kardeş. Yanar çadırlar seccadım hani Vayvela sesi alıp her yanı, Ben nasıl terk edim başsız yatanı, Hali Zeynebin yamandı kardeş. Yanar yüreğim Ali askere, Kasım, Ebelfez, Cevan Ekber'e, Kerbela döndü, Kerbela döndü o gün mahşere, Derdi Zeynep'in yamandı kardeş, Derdi Zeynep'in. Aman da kardeş